Acı abi gel, gel gel. Oğlum, Boş ver abi yapsa abi. <gülüyor> Akşama akşam başladık oyuna. Bir şey olmaz. Bak bana bir daha. Arkadaşlar şimdi bizim lan oğlum ama abi şey diyeceğim. Biz oğlum. sandık koyduk ya. Şey kullanamıyoruz. Crafting'i kullanamıyoruz envanterdeki. Arkadaşlar şimdi oğlum, birinci amacımız bizim ejderayı öldürüp oyunu bitirmek ama benim daha kutsal bir görevim var. O da isim etiketi bulup Eşeğimin adına eşşal eşek yapmak. O yüzden ilk önce <gülüyor> isim etiketi bulalım. Oğlum. Aa yoktu bak kemik var gel. Karnı acık. Bu arada arkadaşlar e, aramızdan birisinin eşeği öldürse kaybediyoruz ve video bitiyor. O yüzden eğer video çok uzarsa yanlışlıkla yoktuğunun eşeğini öldüreceğim. Crafting köylerde var mı ki? Vardır vardır. vardır. Crafting alma demedim ben sana? Ya gel bir şey gel. Almadım ben. Taş kazacağım. Taş baltayla yapacağım eşek geldi eşek gideceksin. Umarım benim eşek kaçmamıştır. Oğlum ben 1 saattir <gülüyor> crafting'i kırıyorum diye evin kapısını kırıyormuşum. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Bak ölüme yıkıyor, geçme ölüme sana geçme sana. ölüme geçme. Şu an 9 tane taş kazdım geliyorum. Ocak yap o zaman. Hayır, oğlum giremeziz O zaman şubat yap. Nereye gittiniz lan siz? Aa eşek gördüm bir tane <gülüyor> tam geliyorum geliyorum. Aynen aynen. Bu altlar da bu Ya abi. arkadaşlar artık şu dağları terk etsek mi acaba terörist miyiz biz lanəsini Eşşeğimin canı benim canımdan fazla var. Aa maden maden maden maden. Bayağı tamam. atabiliyor bura. Oğlum bak her gittiğimde Aa. kafayı vuruyorum bir yere. <gülüyor> ben <gülüyor> burada kaldım. Ya bunlar cidden bilerek vuruyor ya. Lan eşeğine vurdum eşeğine vurdum. Boş ver onu boş ver, boş ver boş ver. Gel boş ver gel. Ölecek eşeğine <gülüyor> ölecek. Boş ver gel. Aa, oğlum da şurada var, atlar odakalı. var lan. Yoktu gel ata terfi edelim mi? Yok ya oğlum. Video için nasıl? Oğlum bu eşeklerin <gülüyor> sudan nasıl çıkartıyorsun? <gülüyor> sen benim eşeğe mi çaldın? <gülüyor> oğlum eşeğin üstünde Alparslan'ın yazmıyordu kusura bakma. Git karaya. Bana kararlık bir tabelini aldın ya. Loful loful loful. Gelin oradan dümdüz gelin. Eşik sürerek oyun bir transamlarınız. Zekan mı bekliyoruz? Bir girip açması lazım portalı. Yoksa gidemez. Lan benim ha, eşeğim benim gitmiyor. De ya benim eşeğim ha. cennetlik işte. Cennetlik ya. Oğlum çok dikkatli yapıyorum yolu. Hocam. Bana o ok katan... Neydi lan? <gülüyor> Hayır! Sattım, ben tecrübeliyim. <gülüyor>